Merhaba Canlar dostlar ben Cem Kervan. E bu hafta Kalplerin Sultanı Şahı İsa'dır. Adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Biliyorsunuz İsa Yahudiydi. E, İsrail'de doğdu büyüdü. O dönem yaygın bir düşünce vardı. Yani kurtulmak için günahlardan arındırılıp daimi hayata kavuşmak için Yahudi olmak gerekiyordu. Yani Musa'nın şeriatını yerine getirmek gerekiyordu. İsa ne diyor? Yahya'nın zamanına kadar Tevrat ve peygamberlerin vahiyleri tek repelinizdi. Ama artık haktan gelen şahlık bütün açıklığıyla müjdeleniyor ve herkes o şahlığa girmeye gayretli. Canla başla girmek istiyor, İlaki gireyim diyorlardı. Ancak bu durum Tevrat'ın yürürlükten kalktığı anlamına gelmez. Yer ve gök ortadan kalkacaksa da Tevrat'ın tek bir harfi bile yok olmayacaktır. Mesela karısını boşayıp başka bir kadınla evlenen zina etmiş olur. Kocasından boşanmış kadınla evlenen de zina etmiş olur. Yani yüce hakkın ahlaki emirleri değişmeyecek. Bu tabi biz Yahudi değiliz. Dolayısıyla Musa'nın şeriatı bizi bağlamaz ama tabi ki bu alaki kurallar hep yürürlükte olacak. Evet, değişe geçiyoruz. İnşallah seversiniz. Rad hükümleri ve peygamberler Kılavuzumuzdu Yahya'ya kadar Ama artık her can şahlığa girer Kalplerin sultanı Şah İsa'dır Kalplerin sultanı Şah İsa'dır Şahı'a ila giriyor Girmek için çok gayret gösteriyor Ölmezden evvel ölenler eriyor Kalplerin sultanı Şahı İsa'dır Kalplerin sultanı Şahı İsa'dır Yer ve gök olmadan helak Tevrat'ın tek harfi yok olmayacak Mesela boşanmak halen de yasak Kalplerin sultanı Şah-ı İsa'dır Kalplerin sultanı Şah-ı İsa'dır Evet ancak ölmezden evvel ölenler bu şahlığa girebilecek. Kalplerin sultanı, şahı İsa'dır. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun. Çok beğendiyseniz lütfen başka canlarla paylaşın. Yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.